Evet, bakalım şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz çarpanlara ayırma bilgimizi kullanarak aşağıda verilmiş olan ifadeyi çarpanlarına ayırabilecek miyiz? 30 x kare artı 11 xy artı y kare Evet, şimdi videoyu durdurun ve bu soruyu kendiniz çözmeye çalışın. Ama öncelikle size bir ipucu vereceğim. Bu ipucuyla ne yapacağımızı daha kolay anlayacağınızı düşünüyorum. Gelin şöyle yapalım, bu ifadeyi baştan yazalım. Şöyle yapalım, y kare artı 11xy artı 30x kare. Bunu neden mi yaptım? İlk katsayısı birden farklı olan, ilk katsayısı birden farklı olan ikinci dereceden denklemleri çarpanlarına ayırmanın bazı yöntemleri var. Ama biz bu yöntemleri daha görmediğimiz için baştan yazıp elimizdeki denklemi şu ana kadar öğrenmiş olduğumuz denklemlere benzetmeye çalıştım. Ve bakıyoruz ilk katsayımız 1'e eşit. Evet şimdi kendimi daha rahat hissediyorum. Şimdi gelin devam edelim. Çarpımları 30x kareye eşit olan, 30x kareye eşit olan iki sayı bulmamız gerekiyor ve aynı sayıların toplamlarının da 11x'e eşit olması lazım. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Buradaki 11x, y'nin katsayısı. İlk olarak y kare var. Sonra y'nin katsayısı olan 11x ve son olarak y ile alakalı olmayan bir ifade, yani 30x kare. Eğer x'in değerini bilseydik, bu denklem y'ye bağlı olarak değişen ikinci dereceden bir denklem olurdu. Şimdi de aynı bu şekilde düşünmenizi istiyorum. Çarpımları 30 x kare ve toplamları da 11 x'e eşit olan iki tane sayı bulmamız gerekiyor. Eğer çarpımları 30, toplamları 11 olan iki sayı düşünüyorsak, aklımıza hemen 5 ve 6 gelir değil mi? 5 kere 6, 30. 5 artı 6 ise 11 eder. Şahane. İsterseniz tabi başka sayıları da deneyebilirsiniz, deneme yanılma yöntemiyle. Mesela 3 ve 10. 3 artı 10, 13 eder. Ama biz toplamlarının 11 olmasını istediğimiz için, 3 ve 10 olmaz. 2 ve 15 desek, onlar da olmuyor. Ama 5 ve 6 oluyor. 5 kere 6, 30 ediyor. Şimdi dikkat edin, bizim elimizde 30x kare var. Eğer 5x ve 6x'i birbiriyle çarparsak, 30x kare elde ederiz. 5x ile 6x'i toplarsak da 11x elde ederiz. O halde bu ifadenin çarpanları ayrılmış şeklini bu şekilde yazabiliriz. y artı 5x çarpı y artı 6x. Sorunun sağlamasını yapmayı size bırakıyorum. Bu ikisini çarparsanız göreceksiniz ki soruda verilen ifadeyi elde edeceksiniz. Bu kadar.